Şubanga o tarafına gideceğiz. Avusturya'ya doğru dağlara. Biraz önce gittim tüpümü aldım LPG. Oradan da Lidl'e uğradım. Lidl'den de biraz alışveriş yaptım. Şimdi eşim ve kızım doktordalar. Göz doktorundalar onları bekliyoruz. Efe ağabey, su da okumuyor. Evet, şu anda Füsün'de bulunuyoruz. Füsün'ün etrafı komple dağlık, yeşillik bir arazi. Gördüğünüz gibi şöyle minik minik güzel küçük köy evlerinden oluşuyor. Şu anda bulunduğum yer bir park alanı. Ücretsiz 2 saat kalabiliyorsunuz. Biz yürüyüşe çıkmıştık. Burayı keşfedince Karavana en azından buraya getirelim dedik. Buradan da çarşıya doğru yerine istiyoruz Çünkü buranın çarşısı çok güzelmiş. Tam burada eski nostaljik bir havası varmış. Onun için yürüyüşe geçtik. Buraya keşfedince erkekler geri döndü. Yani oğlum ve eşim aracı alıp buraya gelecekler. Ondan sonra da çarşıya gireceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle ufak bir kiliseyleri var. Şöyle. Karşıda da şöylesine. Tam karşısı Mezarlık Gördüğünüz gibi böyle dağlık köpülük yerleri <gülüyor> Bisiklet yolu, yürüyüş yolu Umarım bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyorum gerçekten hani doğa güzelliği e, Yürüyüş parkumları olabileceğini düşündük. Önce bisikletleri almadık yanımıza. Maalesef. Almış olsaydık gördüğünüz gibi çok güzel bisiklet yolları var. Her yere daha kolay ulaşabilirdik. Şimdi bakalım yürüyüşe başlayacağız. Göreceğiz. Şimdi çarşıda gezdik. Çok güzel bir yer. Çok hoşumaştık. Tarih çarşısı. Aşağıda bir göl vardı muhteşem. Hepsi çok güzeldi. Füseyin'i bitirdik. Buradan nereye gideceğiz? Buradan nereye demiştik? Ee, Füseyin'in... Schwango ee, değil mi? Schwango. Schwango gideceğiz. Şimdi bir küçük dondurma malası. Şimdi küçük bir dondurma malası. Evet arkadaşlar dondurmacıya geldik büsünde dondurma yiyeceğiz ama ilk önce form dolduruyorsun nerede oturuyorsun ismin soyadın telefon numaran her şeyi ondan sonra da servise gidiyorlar burası da daha dezenfekte edilmediği yazıyor ama arkadaş da gelip dezenfekte etmedi. vanımız burada Dağlar orada öyle güzel <gülüyor> yapacak bir şey yok.